Herkese selam millet ben Bilal bugün sizlerle volantı en hızlı şekilde FPS arttırmayı göstereceğim bu için volantı açıyoruz ve aşağı gelip görev yönetini çalıştır diyoruz burada sizde şöyle de olabilir Buradan diğer ayrıntılar diyoruz sol alttan tıkladıktan sonra herhangi bir şey tıklayıp V'ye basıyoruz ve buradan volantı buluyoruz burada tıkladıktan sonra ayrıntılara gitti e tıklıyoruz ayrıntılara gittikten sonra gördüğünüz gibi burada üç tane şey çıkıyor buradan volantı ekseğe sağ tıklayıp Öncelik ayarları yüksek alıyoruz bu orada da aynı şekilde yükseliyoruz. Bu bizim neyimizi sağlıyor? Yani bazen diyorsunuz ya adamın kafasına sıkıyorum gitmiyor ya da böyle oyunda takılmalar oluyor. Bu oyunları çözüyor. Yani FPS'in 150 iken 300'e 400'e çıkmayacak. Bunlar öyle şeyler değil. Ama oyununuzu daha akıcı yapacak. Küçük bir tüyo diye. Siz de bunu deneyip yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. İyi oyunlar iyi günler. Görüşmek üzere.